Herkese merhaba. Çekim yasası günlüğü günlük tutmalarım ve planlamalarımın merkezi minik ofisime hoş geldiniz. Bugün size manifest defteri yani günlüğü nasıl tutulur ve istediklerimizi kendimize çekebilmenin, hayallerimizi gerçekleştirmenin bu defterle nasıl mümkün olacağını anlatacağım. Bunlar benim üç farklı günlük ya da diğer değişle defterim diyebilirim. Bu tarz kişisel gelişim ee, aktivitelerim için kullandığım e, defterler ve sizlere bugün asıl olarak manifest defterinden bahsedeceğim. Ancak şu an elimde bulunan diğer defterler Mindfulness'ı anlatan bir kitapçık. Ee, biraz sonra zaten işleyeceğimiz manifest defterim. Five Minute Journal yani 5 e, dakikalık Günlük, Bununla ilgili bir video kanalda zaten var. İzlemek isteyenler için hemen sağ köşeye onu bırakıyor olacağım. Ve son olarak productivity günlüğüm yani verimlilik günlüğüm. Bununla ilgili de yeni bir video kanalıma gelecek. Evet gördüğünüz gibi bugün de bahsedeceğim manifest defterim tamamen evimde bulunan boş içi bembeyaz pembe bir defter. Ben bunun dışında yazan yazı yüzünden seçmiştim aslında. You can yani yapabilirsin yazıyor. Sizi de motive edebileceğini düşündüğünüz ya da hoşunuza giden içinize açan herhangi bir boş defter olur. Bugün yanımda ayrıca postitler var farklı çeşitlerde birkaç stiker eğer kullanmak istersem diye ve farklı renklerde kalemler ve bant var. Aslında bunları elimde olması demek her zaman bu defteri bu kadar süslü ya da yaratıcı olarak dolduruyorum anlamına gelmiyor. Bazı günler içimden gelmediğine gayet düz bir şekilde yazıyorum. O yüzden lütfen kendinize her gün bu şekilde bu kadar güzel yapmak konusunda baskıdı hissetmeyin. O zaman başlayalım. Aslında manifest defterimin ilk bölümünde ben genelde Law of Attraction sayfası yapıyorum. Yani çekim yasası bizim kanalımızdan da çok iyi bildiğinize göre. Mutlaka tarihi yazmaya çok dikkat ediyorum. Çünkü gelecekte dönüp baktığımda hangi gün hangi tarihte neler istemişim. Bunun açısından bence tarih yazmak çok çok çok önemli. Ben ilk kısım için post-itler tercih edeceğim. Birazcık renklendirmek istiyorum çünkü sayfayı ilk başta yazacaklarımızda gerçekten önemli şeyler olacak. O yüzden ne kadar ilgi çekici, ne kadar itiştirici olursa bence o kadar iyi. Aslında bu kısımda yapacağım şey gratitude, yani şükrettiklerimi yazmak. Bu daha önceki videolarımdan da aslında çok tanıdık gelecektir size. Bu kısımda gerçekten aklıma gelen en küçük detay bile olabilir. Tamamen şükrettiklerimi yazıyorum. Aslında tabii ki bu defter çok özel ve yani... Kişiye özel bir şey olduğu için çok kişisel şeyler yazabiliyorum. O yüzden bugün bu videoda daha genel geçer şeyler yazacağım. Hem de size örnek olmak açısından. Şimdi size ilham olması açısından yazdıklarını da bir yandan okuyacağım. Sonunda defteri gösteriyor olacağım. Eğer unutmamak isterseniz ya da not alamazsanız her zaman screenshot'ımı da alabilirsiniz. Sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Yepyeni fırsatlarla dolu bir gün için şükrediyorum. Sağlıklı uyandığım için şükrediyorum. Bugün çok güzel geçeceği ve güzel haberler alacağım için şükrediyorum. Evet ikinci kısım ise farklı bir şey yazıyor olacağız o yüzden biraz daha ters renkli bir postit yapıştırmayı tercih ettim çünkü bu sefer burada release kısmı yapacağız yani bırakmak istediklerim. Aslında bırakmak istediklerim kısmı çok önemli çünkü gerçekten ne kadar çok düşünürsek ne kadar çok şeyi kafamızda aslında bizi meşgul etmeseye izin verirsek o kadar bizim peşimizi bırakmazlar. O yüzden bence kağıda bırakmak istediklerimizi dökmek çok güzel bir yöntem. Burada da o gün çok düşündüğüm ya da e, bu ara çok kafamı kurcalayan şeyleri yazıp bırakmayı seçiyorum. İçimde tuttuğum stresi bırakıyorum. Başkalarının verdiği negatif enerjileri bırakıyorum. Korkularımı bırakıyorum. Şüphelerimi fazla ve gereksiz zaman harcadığım tüm düşüncelerimi bırakıp. Şimdi manifestation yani manifest etme kısmına geldik. Bunu belki 5-minute journal'dan hatırlayanlar olur. Sanki öyleymiş ve ben onun için şükrediyormuşum şeklinde yazabilirim. Genel olarak gerçek olmuş gibi yazabilirim. Ya da yapmak istediğim bir şeyi yapıyor olduğumu yazabilirim. Dediğim gibi normalde bu yine özel bir kısım olduğu için şimdi sizin için daha genel şeyler, ilham olabilecek şeyler tercih edeceğim. Ve cümlelerin nasıl kurulduğunu da görmenizi istiyorum açıkçası. Sağlıklı besleyici yiyecekler yiyorum ve vücudum buna minnettar. Olumlu tutumum, kendime güvenim ve çalışmam yeni fırsatların kapısını açıyor. Her zaman her şey için zamanım var. Değersiz hissetmeyi bırakıyorum. Değerimi yeniden keşfediyorum. Parayı ve refahı magnet gibi çekiyorum. Yazdıklarımı bitirdikten sonra ise sayfanın sonuna mühürleme dediğim bir şey yapıyorum. Sevgili Evren, sana güveniyorum, inanıyorum, seni seviyorum ve öyle de oldu. Sevgiler Ceylin, bu benim cümlen ama siz kendi cümlenizi ve Evren'e söylemek istediğiniz, mühürlemek istediğiniz cümlenizi yazabilirsiniz. Şimdi ise başka bir yönteme geçiyoruz. Bu yöntem ise scripting dediğimiz yani aslında senaryolaştırma yöntemi. Bu da çekim yasasında çok kullanılan bir yöntem. O yüzden eğer aşina değilseniz bunu da denemenizi kesinlikle öneriyorum. Bu hayatınızın olmasını istediği halini anlattığınız bir hikaye yazımı aslında. Yani hayatınızda bunlar olmuş gibi. Bu hayatı betimlediğiniz, nasıl hissettiğinizi, hatta ne giydiğinizi bile her en küçük detayıyla anlattığınız bir hikaye olmalı. Bugün size örnek olması için şu anki evimi daha önce manifest ettiğim zamanlarda düşündüklerimi şöyle karışık bir şekilde kağıda dökeceğim. Ki size en azından bir örnek olsun. Sevgili ben bu apartmanda yaşamak hayatımın en güzel kısımlarından biri. Küçük olsa bile çok geniş ve bana ait. istediğim gibi tasarladığım için her gün içinde çok mutluyum. Çok temiz ama bir o kadar da eğlenceli, tatlı bir balkonum hatta minik bir ofis köşem bile var. Bundan sonra yapacağım ise weekly recap dediğim yani haftalık takip sayfam bunu aylık takip olarak da yapabilirsiniz haftalık da yapabilirsiniz bunu hiçbir zaman zorlamamanızı öneririm gerçekten içinizden gelen hafta sonlarında içinizden gelen ay sonlarında yapabilirsiniz sadece bunun için de ben kendime iki tane soru soruyorum bir tanesi bu hafta ya da ay bana ne enerji verdi diğeri ise bu hafta ya da ay enerjimi ne çekti Mesela örneğe, örnek olarak bana enerji verenler arkadaşımla kahve içmek, haftamı planlamak ve Christmas geliyor olduğu için Christmas konulu filmler izlemek. Ancak enerjimi çekenler ise geç uyumak, geç uyanmak ve düzgün öğün yememek oldu. Sayfanın sonuna ise dört tane küçük başlık yazıyorum. Tema, tema yani o ay ya da o hafta genel olarak sizi betimleyen bir cümle. Mesela benimki geleceği hesaplayarak yaşamak. İkincisi ise bırakmak istediğim alışkanlıklar. Benim geç kaldığımı düşünmek. Ee, bu bırakmak istediğim düşünce. Gurur duyduğum alışkanlıklar. Sağlığıma zaman ayırmak. Ve sonuna ise diğer hafta ya da diğer ay için en öncelikli amaçlarım benim için erken kalkmak ve yürüyüş yapmak. Yürüyüşü hayatıma sokmak. Evet videonun sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yaptığınız günlüklerden yorumlarda mutlaka bana bahsetmeyi ne, neyi sevdiğinizi neyi sevmediğinizi söylemeyi lütfen unutmayın. Daha önceki e, günlük videomdan sonra çok soru gelmişti. Ben de gerçekten evde oturup kendiniz yapabileceğiniz bir günü size bu şekilde anlatmak istedim. Daha fazla çekim yasası, manifest, İngilizce öğrenmek, Amerika Amerika'da yaşam ve çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.